Evet arkadaşlar Bandırma'dayız, Bandırma Ordu Caddesi'ndeyiz şu anda, Emin Ticaret burası, bakın Marshall diye logosu var, Marshall ve Filli Boya'nın yetkili satıcısı arkadaşlar, burası alt dükkan, iki dükkan var, şimdi önce alttaki dükkanı çekiyoruz, sonra üst dükkana çıkacağız arkadaşlar, gördüğünüz gibi hemen kapının önünde boya malzemelerini görüyorsunuz, fırçalar var arkadaşlar, şimdi içeri doğru giriyorum, içeride zaten gerekli şeyleri anlatacağım size, Hemen sol tarafta boyaları görüyorsunuz arkadaşlar. Marshall'ın logosu var ve altında da boyalar var. Marshall'ın bütün boya çeşitleri burada mevcut arkadaşlar. Hemen sağa doğru dönüyorum. Bakın makinesi var burada. İstediğiniz tonda Marshall'ın burada rengini oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Makinesi var. Hemen ileri doğru devam ediyorum. Bakın hemen sağa dönüyorum. Görüyorsunuz bataryalar var arkadaşlar. Yine fırçalar var. Sağ tarafta yine Marshall'ın logosu altında görüyorsunuz boyaları var sol tarafta yine bakın renk kataloğu var arkadaşlar sprey boyaları görüyorsunuz bakın hırdavat malzemeleri de var cts at malzemeleri bakın burada batarya ile çeşme ile ilgili hemen burada alçaları görüyorsunuz hemen yine fırçalar var bakın karşı taraflar hep boya malzemeleriyle dolu civataları görüyorsunuz civatalar da var Şimdi üstteki dükkana gidiyorum arkadaşlar. Orada zaten yetkili var. Bize telefon numaralarını söyleyecek. Hayırlı işler kolay gelsin. Ordu Caddesi'ne çıktık. Sağa döndük arkadaşlar. Hemen 20 metre yukarıda diğer dükkanı da. Yukarı doğru yürüyorum şimdi. Hemen bakın filli boya diye yazıyor. Aşağısı maaş aldı. Burası da filli boya arkadaşlar. Bakın hemen Emin Ticaret diye. Emin diye yazıyor. Hemen içeri giriyorum. Yine görüyorsunuz sprey boyalar var kapıda. Hemen solda malzemeler var. İçeri doğru giriyorum şimdi. Burası daha da büyük bir dükkan arkadaşlar. Hemen sağ tarafta bakın. Görüyorsunuz. El aletleri var burada. Fırçaları görüyorsunuz hemen. Eldivenler var. Sıtı, esatla ilgili borular var bakın. Karşıda elektrik malzemeleri var. Bayağı geniş ve yarpazesi ürünü çok arkadaşlar. Civataları görüyorsunuz. batları görüyorsunuz. Duş malzemelerini görüyorsunuz. Makaplar var bakın karşıda. Sağda bataryalar var bakın arkadaşlar. Bataryaları görüyorsunuz. Su armatürleri diye yazmış. inan diye logosu var bu markayı satıyor. Hemen sağda bakın yine malzemeler var. Emin ticaret diye üzerine yazmışlar poşetleri. Sprey boyalar var hemen. Akçalı diye logosu var orada. Sağa döndüm renk kataloglarını görüyorsunuz. Filli boya diye yine yukarıda yazıyor. Makinası da var. Yine bakın burası renk matik diye yazmış. Makineyi görüyorsunuz. İstediğiniz renkte. Betonda burada boyayı oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Her taraf dolu bakın boyayla görüyorsunuz. Sağa doğru döndüm. Bakın sağ tarafta silikonlar yapıştırıcıları görüyorsunuz. Hemen altta sıyı si tesisat malzemeleri var. Pis su, temiz su. Hemen akçalı biraz önce söyledim yine söylüyorum. Sprey boyaları var. Şimdi tersten doğru gidiyorum. Dükkan geniş arkadaşlar. Zaten yetkili burada. Şimdi kendisine döneceğiz. Telefonları bize söyleyecek. Hemen dönüyorum. Hayırlı işler birader. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben alttaki dükkanınızı gezdim. Burayı evet. da gezdim. Filiboyaba Marşal'ın yetkili satıcısınız. Bunu da söyledim. Evet. Diğer malzemelerde söyledim. Size bir tek telefon numarasını söylemek kaldı. Normal ve cep telefonunu söyler misin? Evet. 0532 558 8584. Bir de normal. 0266 718 6169 Tamam. Bir de adres. Ordu Caddesi. Ordu Caddesi. No 90 Taksim A tamam. Kredi kartı geçerli mi? Geçiyorlar. Tamam, her türlü kredi kartı var. Tamam, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şöyle geniş açıdan gösteriyorum arkadaşlar tekrardan. Gördüğünüz gibi boya ile ilgili bandırma ve çevresinde fiyatlar uygun bir ihtiyacınız olursa çünkü boya bahisi ama siyte satma malzemeleri de var. Uygulama ustanız var değil mi abi? Usta gönderiyorsunuz. Tabii, da var. Yani uygulama da var. Duyduğunuz evet. gibi arkadaşlar. Tamam, teşekkür ederim. Hayırlı işler, kolay gelsin.